Arkadaşlar Skyblock'ta toplamda 100 milyon değerinde bir çekiliş yapıyorum. Çekilişin 4 kadından olacak. Toplamda dört kişiye 25 milyon vereceğim. Çekilişe katılmak için yorumlar kısmına katıldım yazıp oyundaki isminizi yazıyorsunuz. Bir de kanala abone oluyorsunuz. Bu arada unutmadan ee, sonuncu sevi parti verdi. Buradan bütün yetkililere tekrardan teşekkür ediyorum. Katılmayı unutmayın. İnşallah sağa çıkar. <gülüyor> Allah'çık <'a gülüyor> çok güzeldi mi şu? De bakın ne Tam ilk önce ilk bir usumu çekelim. Dur ben bir su hours later. Oğlum suyu yuttum lan be <gülüyor> Mal ya Balaya girdim Balayına mı gittin? Ananı bu ne? <gülüyor> ona ne oldu ona öyle Ayak kaydı Manyak anısın sanırım Sor Aa bir günde kaç göz sıçıyon? Abi ne? bir dakika ne? Abi günde kaç kilo mu sıçıyo'n? Evet. Yani Suçum. anasını satayım. Bunu soru şeyine mi sormuş? Yani teraziye sıçmıyom anasını satayım bilmiyo. <gülüyor> <gülüyor> Cemde bak. Kuruma 4 keçkın 5 çıkı yap. Anasını satayım uzay mekili yapak mı? Biz sonra survival'da evet. P4 set yapsak zaten şutu namazı kılyoz. <gülüyor> <gülüyor> defa bak. Oğlum buna bir tane soru bir şey diyeceğim de bak. Allah aşkına. İnsanda şansın şeysi olmaz mı lan? O kadar esas aldım bir tane görev yok içinden. Tamam var. Oğlum sen Geldi boğuluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir suyunu... <gülüyor> bir iç... ya, sen bir dur biz biz biz oynayacağız. Aslan. Sen abi ona vur. Oğlum lan? ben biz anasını satayım bir saattir Metoria'yı kafamıza. <gülüyor> Kardeşim o ok katma. Ya illa yağmur dansı yaptıracak ona. Hadi ananın ki PvP'si bok gibi. Aha vurdum bir tane. Ha. Anasını satayım, Erif maden yapıyor yanıma gelmek için. Aha. Hayır, Düştü. Aha kazandım. Vallahi kazandım. Billah kazandım. Hadi bakayım. 19 Gir gir gir Giri. gir, gir, gir düz çekiyoruz. Bir tane görev abi kaç kilo sıçtın? Bir tanesi yazmış. <gülüyor> ne yazmıştı lan? Skywars'ta korumadır. Kesinlikle korumadır. Ha korumaz. 4 Anasını satayım, konuş. Bak söyleyemiyorum bile daha yapacak anasını satayım. Yerden item alarak oyunu da kazandım. Sağ... Ne bir dakika bir dakika. Oyun kazanınca. Oyun kazanınca çitin üstüne otur. Oğlum her zaman yaptığım şey yeminsin zaten. Yapma ya. Ya git ya git ya. Hah adamsın lan Salih. En ay malayız. Ya da vuruyorum nasıl seni keseyim. Geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ola üstüne otur. Oğlum görev neydi ben onun Ha çitin üstüne oturacağız. Dur o zaman çit yapayım. Çitin üstü. Otur. Olan ne oluyor? Of, şim, şim. Nasıl yapılıyor, oğlum? İki çubuk. Şöyle, şöyle. Çubuk. Şöyle. Ha tamam. Şimdi kardeşler, arkadaşlar. Bak mal koston, setim etim mis gibi mallık etme. Hatta o setleri ya, bana ver. Sen olsun. Şu, lan aşağı yatma, aşağı yatmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak seni öldürmeyeceğim, sen bana lazım olacaksın. Sen öldürme ben burada kendim koyacağım. Sen de kendini öldürme bak ben öleceğim zaman. Aha bak. Aha gel buraya gel. Ya buraya gel sen buraya gel. Sen buraya gel sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel.